Merhabalar koç dolunayını geride bıraktık şimdi ise akrep tutulmasına doğru ilerliyoruz gerçekten çok kadersel süreçlerden geçiyoruz ve Ekim ayı yorumlarında bahsettiğim üzere bir aralık var ki bu aralık oldukça şanslı e, oldukça fırsatla dolu bir süreç demiştim şimdi e, fırsatını bulmuşken yıllık yorumları tamamlamışken hemen sizlere e, o tarihlerden ve o günlerde meydana gelecek olan gezegensel etkileşimlerden bahsetmek için bu videoyu çekiyorum. Öncelikle abone olan, yorum yapan, beğenen herkese çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Aşağıdaki linkten Telegram grubumuza da katılabilirsiniz. Dedikten sonra hemen e, kapakta da gördüğünüz tarihlerden bahsetmek istiyorum. E, biliyorsunuz 9 Ekim'de Koç burcunda bir dolunay yaşadık. Bizi ciddi anlamda sarstı. Akabinde 12 Ekim tarihinde Mars Neptün karesi aktif hale geldi. Merkür-Jüpiter karşıtlığı da aktif. Ama bir taraftan da Güneş ve Satürn arasında da bir üçgen açı oluştuğundan bahsettim. Aslında Mars-Neptün karesi artık bu süreçte alışmamız gereken bir etkileşim. Çünkü... Marsın retro hareketi ile beraber uzun süre bizimle beraber olacak tabi Mars Neptün karesi ihanet aldanma aldatmadan ziyade aynı zamanda hayallerinin peşinden koşmak hayallerin için çabalamak fırsatları değerlendirmek anlamına da gelebilir yani her kare açı sert etkileri barındırmaz bazen dirençten çıkıp aksiyon almakta yine kare görünümlerle ilgilidir arkadaşlar Dolayısıyla gökyüzünde bu enerjiler hakimken 14 Ekim tarihinde çok güzel bir görünüm var. Çok tatlı bir görünüm var. Venüs ve Satürn arasında bir üçgen açı oluşacak. Venüs 18 derece terazi burcundayken Satürn de 18 derece kova burcunda. Özellikle dereceleri veriyorum ki sizler kendi haritalarınıza uyarlayabilirsiniz. Venüs ve Satürn arasındaki bu destekleyici görünüm. Neleri vadedebilir? Özellikle sağlam ilişkileri, sağlam birliktelikleri, kalıcı ortaklıkları, güven veren bağlantıları sembolize eder arkadaşlar. Zaten Venüs terazi burcunda güçlü konumda, Satürn kova burcunda güçlü konumda. Demek ki özellikle bu tarihte yeni bir ilişkiye başlamak, yeni bir ortaklığa başlamak, evlilik akti imzalamak gibi temalar için oldukça uygun bir süreç Mars-Neptün karesine rağmen. Burada özellikle hayatımızı yapılandırmak, sağlam çözüm yolları bulmak adına da bazı fırsatlar elde edeceğiz. Ee, özellikle e, bizi destekleyen insanların varlığı, hayatımızı güzelleştirecek insanların, olayların, orguların varlığı e, desteklendiğimizi hissetmek çok önemli olacaktır bu süreçte. Aynı zamanda e, içimizdeki arzuları takip ettiğimiz zaman elimizden geleni en iyi şekilde yapmak için de motive olmuş olacağız. Yani evet hayatımızda bir takım güzelliklerin yaşarması için imkanlar var ama e, burada kalıcı çözüm yolları e, sağlanabilir. Yeterli efor sarf etmek için gerekli motivasyonu da elde edebiliriz. Yani çalışmak için bu ilişkiye, bu bağlantıya, bu olguya, bu olaya emek vermek için, mücadele etmek için değer bulmak da yine Venüs-Satürn üçgeni ile ilişkilidir arkadaşlar. Burada özellikle sanatsal faaliyetler içinde kalıcı başlangıçlar söz konusudur. Yani sanatsal bir faaliyete başlamak istiyorsanız, kendi eserinizi icra etmek veya ortaya çıkarmak istiyorsanız veya bunun için çalışmak, bunun için gerekli ekipmanları toplamak toplamak istiyorsanız bunun için de yine oldukça verimli bir tarih olacaktır. Aynı zamanda ekip çalışmaları için, işbirliği için, ortaklaşa bir gaye ve amaç için ilerlemek adına da oldukça pozitif çalışan bir etkileşim 11. ev ve 7. ev tamamlarını düşünecek olursak, aynı idealler, aynı hedefler, aynı vizyonlar doğrultusunda ilerleyen insanların bir araya gelmesi, işbirliği içerisinde olması, çalışmak için, e, emek göstermek için istekli olması, gönüllü olması gibi bir temayı da işaret ediyor. Venüs ve Satürn üçgen arasındaki bu bağlantı. Burada tabi yaratıcılığı harekete geçirecek getirecek etkileşimler de mevcut. Bizim için değerli olan bir şeyi inşa etmeye başlıyoruz. Aslında Venüs ve Satürn arasındaki etkileşim hani hemen etkisini hissedebileceğimiz belki de yoğun bir şekilde karşımıza çıkan bir durum olmayabilir ama bir inşa sürecini ifade etmektedir. Özellikle hangi konuya öncelik vermemiz gerekiyor, hangi alana emek sarf etmemiz gerekiyor, hangi konu, kişi veya durum bizim hayatımıza güzellik katabiliyor. Bunlarla alakalı farkındalığımızı oluşturmasında yardımcı olacak bir etkileşimden bahsediyoruz. E bazen de aslında kolaylıkla çalışmak, kolaylıkla mücadele etmek, kolaylıkla desteklemek veya e efor sarf etmek de mümkün olacaktır. Yani severek çalıştığımız Severek işbirliği içerisinde olduğumuz bağlantıları da yine Venüs satürn etkileşimi ile beraber görebiliyoruz. Akabinde devam ettiğimizde 18 Ekim tarihinde Güneş ve Mars arasında bir üçgene çalışacak Bu da daha hareketli daha enerjik bir etkileşim. Yine Güneş 24 derece terazi burcundayken Mars da 24 derece İkizler burcunda bulunacak. Dediğim gibi burada biraz daha ateş enerjisinin aktif olmaya başladığı bir süreç söz konusu. Bilhassa Harekete geçmek, eylemde bulunmak, aksiyon almak adına çok pozitif etkileşimler var. Yine hava grupları ve benzer enerjiler tetikleniyor, benzer dereceler tetikleniyor. Üzerimizdeki o uyuşukluğu atacağımız, daha enerjik hissedeceğimiz, motive olacağımız, motivasyonumuzun oldukça yüksek olacağı bir tarih. Burada özellikle arzularımız, bizi harekete geçirmek yönünde motive eden kaynaklar ön plana çıkıyor. Yani bizi harekete geçiren şey ne? Motivasyon kaynağımız ne? İşte bununla alakalı artık güneşin o noktaya temasıyla beraber gözle görülür hale gelmeye başlayan bir gündemimiz var. Peşinden gitmeye doğru çekildiğimiz bir süreç. Yani herhangi bir konuda tabii ki kişisel doğum haritalarımıza göre farklılık arz edecektir. Ama peşinden gitmeye değer görülen veya peşinden bir şekilde gitmeye çekildiğiniz konularla alakalı artık aksiyon almaya başladığınız bir süreç. Aynı zamanda risk almak için de e, harekete geçmek için, aksiyon almak için dediğim gibi önemli bir tarih. Spora başlayabilirsiniz bu tarihlerde. Bununla beraber cesaret edemediğiniz ama bir süredir aklınızda olan sizi motive eden bir konu varsa buna yönelim sağlayabilirsiniz. Özellikle bir rekabet ortamı varsa rekabetten de keyif alınacak. Tatlı rekabetlerden de keyif alınacak bir enerjiyi ön plana çıkaracaktır. Burada özellikle eskiden beri süre gelen ama atıl kalmış konuları çözümlemek adına hareket enerjisi, ateş enerjisi, gerektiğinde rekabet enerjisi, Biraz daha içimizi ısıtmaya başlayacak gibi gözüküyor. Eski kalıplardan kurtulmak, eski inançlardan sıyrılmak, üzerimizdeki ölü toprağın atmak için harika bir süreç olacak gibi değerlendirebiliriz. Yine dediğim gibi ön plana çıkmak, kendinizi sahneye atmak, ben de buradayım demek için harika bir tarihten bahsediyoruz. Ve son olarak 19 Ekim tarihinde kesinleşecek olan Venüs Mars üçgeni. Aslında eş zamanlı olarak... Venüs'ün, Mars'ın, Satürn'ün ve Güneş'in birbirleriyle kontakları olduğunu söyleyebiliriz. Dediğim gibi, burada yine dereceleri vereceğim. Hep aynı dereceler tetikleniyor. Bu gezegenlerin hepsi de birbirleriyle kontak halinde. Yani 14 Ekim tarihinde başlayan bir gündeminiz varsa 19 Ekim'e kadar bunun heyecanıyla devam edeceksiniz gibi gözüküyor açıkçası. 19 Ekim'de de Venüs Mars üçgeni, Venüs'ün 24 derece terazi burcunda olduğu ki Güneş-Venüs kavuşumu olduğunu da görüyoruz. Aynı zamanda Mars'ın da 24 derece ikizler burcunda olduğu bir görünüm. Yani Güneş-Venüs kavuşuyor. ...Mars'la da çok güzel bir kontak yapıyorlar. Venüs, Mars arasındaki üçgeni zaten anlatmaya gerek yok. E, eril ve dişil prensiplerin birbirleriyle paslaşması, e, güzelliğin, heyecanın bir araya gelmesi, özellikle aşkla ve ilişkilerde tutkuların, arzuların ön plana çıkması, parasal konularda risk almaya meyilli, gönüllü olmak, cesaret gösterebilmek yine... ...Venüs ve Mars arasındaki etkiyi ortaya çıkarır. Aslında hararetli bir enerji var. Evet aksiyon aldığımız bir süreç var sahnede olduğumuz eylemde olduğumuz bir şekilde e, hareket içerisinde olduğumuz bir e, enerjiden bahsediyor Şimdi burada Venüs biliyorsunuz Aşk güzellik ilişkiler ve parayla ilişkilidir Mars'ta bizi harekete geçiren dürtüler öfkemiz enerjimiz girişimlerimiz cesaretimiz, ile ilişkilidir. Bu iki gezegenin birbirleriyle pozitif kontağına baktığımız zaman özellikle aşkta gerçek bir mutluluğa ulaşmak için, bir duyuma ulaşabilmek için satürnün ve güneşin de desteğiyle beraber bir taahhütte bulunmak, bir sözde bulunmak, bir başlangıç yapmak veya ilişkiyi canlandırmak, ilişkiyi güçlendirmek hareketlendirmek adına çok güzel görünümler var açıkçası. Burada aşk adına bir takım şanslar ve fırsatlar karşımıza çıkabilir. Aynı zamanda yeteneklerimizi görebilmemiz, kendimizi nasıl ortaya koyabileceğimizi fark etmemiz, içimizdeki güzelliği, içimizdeki farklılığı ön plana çıkarabilmemiz için de imkanlar karşımıza çıkacaktır. Ve bunu da ortaya sergileyebilecek bir cesaret de bununla beraber gelecektir. Burada demek ki bizi mutlu edecek olan konular... Bizi harekete geçirecek olan güzelliklere dair artık aksiyon almak, eylem enerjisine geçmek önemli. Tabii mali konularda da ufak riskler alınabilir gibi gözüküyor. Yani mars neptün karesini müstesna tutarak konuşuyorum. Çünkü orada haritalarımız etki alıyorsa şayet bazı dolandırıcılık etkilerine de açık olabiliriz. E, hali hazırda devam eden bir enerji çünkü. Ama e, bir taraftan da risk almanın bize iyi geleceği, ufak risklerin, ufak e, hareketliliklerin e, enerjiyi yükselteceği ve kalıcı başlangıçları tetikleyeceği bir e, durumdan da bahsediyoruz. Çünkü işin içinde satürn de var, işin içinde güneş de var. O dağımızı nereye çevirdiysek, motivasyonumuzu ve hayat enerjimizi nereden alıyorsak, işte bu konuda artık e, arka planda kalmamıza gerek yok. İşin mutfak kısmında kalmamıza gerek yok. Ben buradayım ve buyum. Diyebilmek için oldukça keyifli bir süreç olacaktır arkadaşlar. Neden bu kadar hızlı ve kısa çekiyorum? Çünkü hemen yetiştirmek istiyorum. 14 Ekim'de başlayacağı için bu etki biliyorum ki sonrasında dinlemeyeceksiniz siz bu videoyu. O yüzden hemen bir an evvel bu akşam çekmek istedim. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sevgilerimi gönderiyorum. Hoşçakalın.